Belirli integralin, eğrilerin altında veya eğriler arasında kalan alanı bulmamızı sağladığını zaten biliyoruz. Bu videoda, hemen hemen aynı ilkeleri kullanarak, döndürme ile elde edilen cisimlerin hacimlerini bulabileceğimizi göstereceğiz. Şimdi hemen birkaç örnek üzerinden başlayalım. Basit bir fonksiyonla başlayalım. Hemen de eksenlerimizi çizelim. Şimdi bu benim y eksenim olsun, bu da x eksenim olsun. Şimdi fonksiyonun grafiğini çizelim. Ne dedik? Y eşittir karekök x fonksiyonunu çizeceğim diyelim. Şimdilik genel hatlarıyla anlatacağım. Y eşittir karekök x fonksiyonunun grafiği ne olacak? Böyle bir şeye benzeyecek değil mi? Burada böyle uzamaya devam ediyor. Aslında yeniden çizsem iyi olur. Eğrinin sonunun böyle kıvrılmasını istemiyorum yukarı doğru gidiyor ve uzamaya devam ediyor. Tamam. Şimdi buna fx fonksiyonu diyeceğiz. Ve biz zaten bu iki nokta arasında eğrinin altında kalan alanın nasıl hesaplanacağını biliyoruz. a olsun ve bu da b noktası olsun. Ve bu iki nokta arasındaki alanı bulmak istiyoruz. Şimdi bu alanı bulmak istersem bir sürü küçük dikdörtgenin toplamını alırım, değil mi? Eni dx ve boyu fx olan dikdörtgenler. Bu alanların toplamını alırsak, bu erinin altındaki alanı buluruz. Belirli integral videosunda, bunun a'dan b'ye fx çarpı dx'in integrali olduğunu görmüştük. Burada her dikdörtgenin alanı fx çarpı dx. Umarım bu söylediklerim size mantıklı duyuluyordur. Şimdi birçok kişinin analizi ve buradaki kavramları tam olarak anlamadan uyguladığını düşünüyorum ama ne olduğunu anlarsanız çözdüğünüz sorulardan biraz daha farklı bir soruyla karşılaşırsanız bocalamazsınız. Şimdi başka bir şey yapalım. Bu fonksiyonu x eksen etrafında döndürürsek ne olur? Gözümüzde canlandırmaya çalışalım bakalım çizebilecek miyim. Bu eğriyi alıyorum ve x ekseni etrafında döndürünce Şöyle bir şey çıkıyor. Yan duran böyle bir bakır, bir vazoya benziyor. Böyle bir şeye benzer. Şurası da, şurası da ağzı olur. Şimdi gölgelendireyim şunu, size resim becerilerimi göstereyim. Bu y ekseni ve x ekseni vazonun tam ortasından geçiyor. Bunu döndürürseniz böyle görünür. Şimdi döndürdüğümde belirtmek için buraya bir ok çizelim. Peki, şimdi bu cismin a ile b arasındaki hacmi ne olur? Şu parçayı alıp döndürürsem, a ile b arasında yani nasıl görünecek? Şöyle görünür, çizmeye çalışayım bunu da. Bir tarafta bir daire oluşur ve biraz eğrilir, sonra diğer tarafta da başka bir daire çıkar, değil mi? x eksenini çizmek istersem, x ekseni yine ortadan geçecek. Bu noktada x, b'ye eşit olur. Arkasından bakarsak veya içine bakarsak da bu döndürülmüş cismin diğer yüzeyini görebiliriz. Bu noktada bu noktada a olur. x ekseni böyle devam eder ve y ekseni de burada. Bu soruların en zor kısmı gözünüzde canlandırma kısmı. Öncelikle ne oluştuğunu düşünmeniz gerekiyor. Şimdi bu kısmı x ekseni etrafında çevirdim. Tüm eğriyi çevirsem de şöyle görünür. Çevirdiğimizde, sonuç şöyle bir şey olacak. Bu şekilde döndürüyoruz. Peki, bunu nasıl buluruz? Aynı prensipleri kullanacağız. Alanı bulurken, sonsuz küçüklükteki dikdörtgen alanlarının sonsuz toplamını almıştık. Hacim içinse, her dikdörtgeni x ekseni etrafında döndüreceğiz. Dikdörtgenimizin eni dx ve boyu da fx. Bu boy. Bu noktadaki fx. Şimdi bu dikdörtgene x ekseni etrafında döndürürsem ne çıkacak? Bir disk çıkar, değil mi? Bunu bir çizmeye çalışayım şimdi. Çizerken bakış açısında göstermeye çalışacağım. Burası diskin üst yüzeyi, burası yanı, burası üst yüzeyi. Peki bu arada bu diskin yarı çapı nedir? Bu yarı çap fx'tir, değil mi? Şu yükseklik. Bunu alıp çevirdiğinizde burası şu yükseklikte aynı şey öyle değil mi? Yani diskin yarıçapı f Peki diskin eni nedir? dx'tir. Yani bu şununla aynı şey sadece döndürmüş olduk. Peki o zaman bu diskin hacmi ne olur? Buranın alanı çarpı bu yükseklik olur değil mi? Alanımız nedir? Yarı çapı biliyoruz değil mi? Alan pi re kare, yarı çap neydi? Yarı çap da e eşittir, yani bu diskin alanı o zaman pi çarpı yarı çapın karesi. pi çarpı fx'in karesi yani. Buna göre diskin hacmi ne olacak? Bu alan çarpı dx olacak değil mi? Diskin hacmi eşittir diskin alanı pi fx kare, o noktadaki fonksiyon değerinin karesi, alanı böyle elde ediyorum, çarpı derinlik diyebiliriz, yani dx. Şimdi bir diskin hacmini bulmuş olduk. Bu cismin tamamının hacmini isteseydim, o zaman bu disklerin toplamını alırdım. Her dikdörtgeni çevirince oluşan diskin hacmini bulurdum ve bu hacimleri toplardım. Aslında bu küçük disklerin şimdi sonsuz toplamını istediğimiz için ne yapacağız? İntegral alabiliriz. Disklerin her birinin hacmi bu. Buna disk hacmi diyebiliriz. O zaman cismin tamamının hacmi ne olur? Bu disklerin hacimlerinin integral olarak toplama olur. Yani döndürülmüş cismin hacmi, a'dan b'ye pi fx kare dx'in belirli integraline eşit olacak. Unutmayın, disklerin eni bu. Bu da yarı çapı. Bu sebeple karesini alıyoruz. Alan içinde pi re kare alıyoruz. Yani pi alandan geliyor. Bazıları bunu sadece ezberliyorlar ama ben kesinlikle bunu yapmanızı tavsiye etmem. Bir sonraki videoda bu yönteme bir soruya uygulayacağım. Hoşçakalın.